Arkadaşlar selamlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni kasa Berlingo aracın lastik basın sensörü nasıl söndürülür? Bunu tarif etmeye çalışacağım. Gördüğünüz üzere ekranda lastik basın sensörünün uyarısı şu an yanıyor. Bunu tablet ekranımız üzerinden yapacağız. Şurada araç ayarları. Düşük hava algılama sisteminin sıfırlanması diye bir menü var. Bize soruyor 4 de havası eşit mi ona göre sıfırlayacağım diye. Biz evet seçeneğini işaretliyoruz. Gördüğünüz gibi lastik basıncı kaydedildi. Lambayı da söndürdü. İşlemimiz bu kadar. Videomuz size faydalı olduysa sayfamızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.